Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın en ama en ama en korkunç oyununu oynayacağız. Skirmeyiz. Evet. The Maze diyor. Ee, böyle ilk bakışta korkunç gibi gözükmeyebilir. Ama şu siyahları Değdiğiniz zaman bakın ortada mavi bir Nokta var. Ee, oyunun oynanışı şu şekilde. Ee, bu mavi noktayı siyah değdiginiz zaman sizi başa doğru atıyor. Fakat birinci level'da şöyle geçiyorum ben. Ee, böyle ilerliyoruz. Üçüncü seviyenin sonunda e, ne olacak onu bilmiyorum. Bir kere izlemiştim internetten. Ee, dünyanın en korkunç oyunu olarak biliniyormuş arkadaşlar. Ben de çekim dedim videosunu. Evet üçüncü seviyeye geldik. Çok kötü bir şey olacak. Ben birazcık sesi kıssam mı acaba ya? Bir dakika kulaklığımı takıyım değil mi? ilk kez piyasaya çıkan, bu... yana dünyanın dört videonun oyuncuları korkutuyor, diyor. Evet, dünyanın en korkunç oyunu, <gülüyor> öyle diyor zaten de ee, gidelim gidelim gidelim. Hadi bir kez daha yanmak istemiyorum. Ya hayır ya. La, la, la, la. Hep yanıyorum böyle. Burayağımıza bile girebilir bu arada. Yani oynamanızı tercih etmem. Ben sadece canıcı olsun diye videosunu çekiyorum arkadaşlar çünkü hiç oynamadım. Ama internetten videolarını izledim yani oynamadan önce bir hazırlık yaptım. Level 3 Üçüncü seviye Bir dakika kulaklarını takmam lazım. Taktım. Çok yüksek geleceksiz. Bakmayacağım şu andaklana. yarı parmağımla bakayım. Bir gözümü kapadım hatta. Bir gözümü kapadım şöyle parmağımın arasından baktım. Bayağı korkunç bir şey. Halbim atıyor şu anda? Evet birinci seviyenin başına yine döndük. Evet, bu şekilde arkadaşlar oyun toplam yani bu kadar seviyede. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Ee, videomuzu burada bitirelim. Bunun e, dördüncü... Yani dördüncü seviyesini oynamak istiyorsanız... Bence... E, yani bu... Üçten sonrası dördüncü seviyeye geçmesi bayağı beni zorlayacak. O yüzden daha fazla devam etmek istemiyorum. Çünkü çok korkunç bir oyun yani. Ben de korktuğum için daha devam etmek istemiyorum. Ama e, belki devamı gelebilir... Yani yarın ya da öbür gün başka videolar da gelebilir bunun yerine. Ee, oynamanızı tercih etmiyorum dediğim gibi. Eğer cesaretiniz varsa oynayabilirsiniz. Hatta 6 seviyeye bile devam edebilirdim. Böyle bir şey çıkmasaydı. Fakat devam edemedik. Ee, göstermiş olduk bunu da. İnternetten de videolarını izleyebilirsiniz. Ee, sağ sola 2 tane video bırakıyorum. Onları izleyebilirsiniz. kanal abone ol bırakıyorum yukarıya. Abone olabilirsiniz. Yandan da